Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, ayın genel başlıklarına önce bir göz atalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda ilerleyecek, 21'den sonra Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu sona eriyor. Gezegeniniz Mars ay boyunca Koç burcunda Jüpiter'le birlikte hareket ediyor. Venüs Boğa burcunda. Yay burcunda bir yeni ay var. Yengeç burcundaysa bir Pardon yay burcunda bir dolunay var yengeç burcunda ise bir yeni ay var Evet şimdi detaylara bakalım Güneş 21'ine kadar ikizler burcunda olacak sevgili akrepler e, zaten 30 Mayıs'ta biliyorsunuz ikizler burcuna yeni ayda olmuştu e, Haziran ayının ilk gündemi ilk yarısı bu yeni ay konularını devreye taşıyor Merkür gerilemesi sona erecek 3 Haziran'la beraber. Mayıs ayında bazı işlerinizde, anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde biraz gecikmeler yaşamış olabilirsiniz. Örneğin bazı anlaşmalar olabilir bunlar ya da bir parasal konuda bir kredi ile ilgili konuda bir gecikme ya da erteleme olmuş olabilir veya size ait bazı kaynakların alınması, satılması, kiralanmasında bazı sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi 3 Hazirandan itibaren Merkür ilerleyecek Boğa burcunda ve ayın 13'üne kadar boğa burcunda olacak bu ertelenen konuları tekrar gözden geçirmeniz daha sağlıklı adımlar atmanız mümkün özellikle 13'ünden itibaren Merkür'ün 8. evinize ilerliyor olması parasal konulardaki işlerinizi anlaşmalarınızı sözleşmelerinizi hesaplarınızı daha rahat ilerletmenizi de sağlayabilir ve Mars koç burcunda Dolayısıyla burada tabii güçlü bir enerji var nerelerde biraz günlük hayatınızın temposu artıyor iş konularında sorumluluklar artabilir, daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Enerji deyince fiziksel enerjinizi daha fazla fiziksel aktivite yaparak, spor yaparak da günlük hayatınızda katabilirsiniz. Çünkü enerjiniz artıyor. Bu günlük hayatınızda biraz daha böyle aktivitelerde farklı bir yönelim getirebilir Örneğin şimdiye kadar sporu ihmal ettiyseniz daha fazla spor yapabilirsiniz fiziksel aktivite söz konusu olabilir mesleki konularda da daha hırslı daha cesur olmanız daha fazla enerji harcamanız mümkün görünüyor Evet Venüs boğa burcunda olacak bu ilişkiler alanında Aslında önemli destekler getirecektir size bu ay İlginç de açılar var. Çünkü Venüs ayın 12'sinde Uranüs'le birleşecek. Kuzey düğümde yine bu birleşime katılıyor. Çok kadersel bir birleşim aslında. İlginç sürpriz durumlar olabilir. Hani bir anda hayatınızı değiştirecek birisiyle tanışabilirsiniz örneğin. Veya işte böyle bir hiç beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Veya eşinizin hayatında böyle ilginç ve hızlı gelişmeler olabilir bu önemli ilişki dinamiklerinizde bu ay sürprizleri hazır olun hızlı sürpriz ve Gerçekten biraz heyecan verici durumlar söz konusu olabilir. Ayın 14'ünde yay burcunda dolunay var. 23 derece yay burcu dolunayı geçtiğimiz Aralık'ta başlamış bazı işlerinizi sonuçlandırabilir, tamamlayabilir. İkinci evinizde olacak. Burası da parasal kazançlarınızla ilgili aslında. Kendinizi maddi manevi güvende hissetmenizi sağlayacak koşullarda dönüşümler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunmaktadır mu ya ikizler balık ya da başak Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesirleri daha fazla olabilir hani bu bir kazançlarla ilgili bir değişim getirebilir Tabii ki ya da bir harcama bir yatırım olabilir bir masraf olabilir gelir gider dengenizde Hani yeni kazançlar olabilecek gibi bir şeylerin bitmesi tamamlanması da olabilir burada belki size ait bazı değerlerin bunlar mal varlıkları olabilir. Hani bunların dönüştürülmesi, satılması, kiralanması gibi konular. Hani e, buralardaki bazı hedeflerinizi de tabii ki ulaşabilirsiniz. Bu dolunayla beraber 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkiler güçlü bir şekilde kendini gösterir. Ayın 12'si ile 17'si arasındaki dönem Dolunay tesirlerini yaşayabilirsiniz Dolunay sırasında Güneş'in satürnle kova burcundaki satürnle üçgen destekleyici bir açısı var aynı zamanda balık burcundaki Neptünle de kare açısı var Hani bunlar ayın 14'ünde 15'inde 16'sında etkinleşiyor Güneş Neptün karesi biraz hani güvenilmez koşullar yanılsıcı durumları tetikleyebilir özellikle her türlü parasal konularda dikkatli olmakta fayda var. Yani böyle çok idealist, çok hayalci olmamak gerekiyor bu dönemde. Güneş-Satürn üçgen açısı ise destekler. Hani bu daha güvenli adımlar atmanız, en azından disiplinle, sorumlulukla ya da emek harcayarak attığınız adımlarda sizi destekleyecektir. Aileden, evden, yuvadan ya da sahip olduğunuz işte toprak, gayrimenkul, mülk gibi alanlardan kazançlar elde etmek konusunda da daha fazla sizin için destekleyici olabilir. Evet ayın 23'ünde Venüs ikizlere geçecek. Boğa burcundan ayrılacak artık sevgili akrepler. E, bu da tabii yine hani finansal alanlarınızda aslında olumlu bir gelişme Venüs'ün iyicil etkilerini eşinizin kaynaklarında da böyle bir iyileşme olarak alabilirsiniz ya da yine hisseli paralar borç alacak konuları falan buralarda da bazı iyileşmeler şeklinde kendini gösterebilir ayın 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ve 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor su elementinde doğan bir yeni ay bu sizin gibi dokuzuncu evinizde doğacak bu yeni ay Aslında Hayata biraz daha duygusal, daha manevi yönlerden bakmanızı sağlayabilir. Biraz daha böyle idealiz olacağınız, biraz daha hayata büyük pencereden bakacağınız ya da hayallerinize odaklanacağınız bir süreç bunu da destekleyebilir bu yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Güneş burcunuz yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok güzel tesirler getirebilir. Uzak hedefler. Biraz hani belki sınırlarınızın dışındaki yerler. işte başka şehirler, başka ülkelerle ilgili ilişkiler, yurt dışı konuları, bunlarla ilgili planlarınız. Hani bunları hayata geçirebileceğiniz de yeni ay aslında. Belki uluslararası bir ticari konunuz var ya da yurt dışında okumak, eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili hedefleriniz var. Belki yani bir seyahat planlıyorsunuz bir tatil, bir seyahat, bir yolculuk planlıyorsunuz, bununla ilgili gelişmeler ya da yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsunuz, bununla ilgili hukuksal bazı işlemleriniz, görüşmeleriniz var bir davanız olabilir bir mahkemeniz olabilir hani bu yeni ay bu gündemleri de hayatınıza taşıyabilir tabii ki yeni ay ve yakınlarında Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var e, iyice bir etki e, yani bunun bazı şanslı geri dönüşleri olabilir tabii ki sizin adınıza daha yapıcı gelişmeleri olabilir Aslında bu yeni ay Temmuz'un ilk yarısında önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay Sevgili akrepler ayın genelinde sizi destekleyecek e, nispeten daha şanslı daha verimli gökyüzü pozisyonlarını içeren günlerimiz var mesela 11'i 12'si 13'ü yine bu şekilde daha olumlu değerlendirebileceğiniz günler sürprizler de destekliyor sizi özellikle ilişkilerden yana yani eşinizden de sürpriz bazı jestlerle karşılaşabilirsiniz bu ay teklifler olabilir işte sizi sevindirecek sürprizler olabilir ayın 19'u 20'si 27'si 28'i Bunlar da değerlendirebileceğimiz daha şanslı kabul ettiğimiz günler sevgili akrepler hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor Siz astroloji ile ilgileniyor takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz astroloji ilgi duyan